Sıralı sistem LPG takıldı. Alüminyum e, borulardan takılmış ve çok kaçak oldu bundan. Borulardan atlak oldu. Normalde e, plastik, termoplastik boru olması gerekiyormuş. Aracımla yolda kaldım. Bir tehlike atlattık böyle. Arkadaşlara geldik, sağ olsunlar değiştiriyorlar. Orijinal termoplastik boru takılıyor. Nasıl bir sorun çıktı yolda? Borudan kaçak vardı, patlamış. ve Boruyu değiştiriyoruz ve çok gaz kaçırıyordu. Aracın içinde kokuya boğulduk ve kaputu açtığımda aşırı derecede gaz sızıntı yapıyordu. Gazı kapattım. LPG tankından buraya kadar geldik, değiştiriyoruz şu an. Bu yapılmaması gereken şeyler, yani hayat bu kadar ucuz mu? Evet arkadaşlar, LPG sisteminde termoplastik boru kullanılması gerekiyor. Şu anda Agit Usta'da e, olması gereken boruyu saatten geçiriyor. Ön taraftan arka tarafa kadar alüminyum boru kullanılmış. Borular e, bir süre sonra gevşiyor, esniyor ve kaçaklara sebep oluyor. Sürücümüz de Fiat Punto aracında LPG sistem takıldıktan sonra bu sorunu yaşamış ve yolda giderken e, bu boru yerinden çıkmış ve büyük bir gaz kaçağı ortaya çıkmış. Bunun neticesinde de servisini aradı ve servisi maliyeti düşürmek için bu boruyu kullandığını söylemiş. Tabi vatandaşın Bundan haberi yok. Normal fiyat değilse o fiyattan işlemi gerçekleştirmiş ve sonrasında LPG sistemini araca taktırmış. E, bu gibi durumlarla karşılaşan vatandaşlar için tüketici hakemiyetleri var. E, yapılan işlem için garanti veriliyor ve faturasıyla birlikte tüketici hakemiyetine başvuran vatandaşlar zararlarını geri alabilirler. Bağlı bulundukları tüketici hakemiyetlerine faturalarıyla birlikte Başvurularsa netice alacaklarından emin olabilirler. Siz de bu tür sorunlar yaşamamak için LPG taktırdığınız yerleri iyi seçmeniz gerekiyor. Alüminyum boru kullanılmıyor LPG tesisatlarında. Termoplastik borular kullanılıyor. O boruyu da şimdi sizlere gösterelim. Hangi anam? Termoplastik borumuz bu. LPG sistemi montajında bu boru kullanılıyor.